Vatozları kendi ürettikleri elektrik neden çarpmaz? Vatozların ağızları ve solungaçları yassı gövdelerinin altında, gözleri ise gövdelerinin üstünde yer alır. Vatozların yaklaşık 500 türü vardır. Bunlardan biri de elektrikli vatozlardır. Elektrikli vatoz, adından da anlaşıldığı gibi, 220 volta kadar elektrik üretebilir. Bu yeteneklerini hem düşmanlarına karşı bir savunma hem de avlanmak için kullanırlar. Peki, vatozlar oldukça iletken olan suyun içinde bu derece yüksek voltajlı elektrik üretirken neden kendileri çarpılmazlar? Bunun sebebi, gövdelerinin elektrik akımına karşı yalıtkan olmasıdır. Vatozlar öyle muhteşem bir sistemle yaratılmışlardır ki, Elektriğin kaynağı kendileri olmalarına rağmen, sanki 220 voltluk elektrik onların bedenlerinden çıkmıyormuş gibidirler. İşte bu, Allah'ın yarattığı harikalardan biridir. Allah, matozlarda elektrikli savunma ve avlanma sistemi yaratırken, aynı zamanda onların bu elektrikten zarar görmemelerini sağlayacak bir sistem de yaratmıştır. Kolmu şeytandan Allah'a sınırım. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tespih etmektedir. O Aziz Hakim'dir.